Arkadaşlar bugün Isparta'da bulunan Eğirdir ilçesine gidiyoruz burada gezeceğimiz üç ya da dört tane rota var ve yanımda İlayda var şimdi Eğirdir'e gitmek için otostop çekeceğiz ve sonra Eğirdir'e gideceğiz görüşürüz Tükbulları üzerinden direkt santim gardına doğru olan yoldan otostop çekeceğiz Eğirdir Isparta'ya 34 kilometre, Ankara'ya 456 kilometre, Afyon'a 204 kilometre, Antalya'ya 180 kilometre, Burdur'a 50 kilometre ve İstanbul'a 650 kilometre uzaklıktadır. Belirli şehirlerin uzaklıklarını söyledikten sonra Eğirdir rotamızı sizinle paylaşıyorum. İlk olarak Akpınar Seyir Terası'a gideceğiz. Oradan Eğirdir Adayı gezeceğiz. Eğirdir Adada bulunan Alastifonos Kilisesi'ne Bakacağız sonra atada bulunan türbeleri bakacağız. Son olarak da Eğirdir e, kalesiyle turumuzu bitireceğiz. Biz Eğirdir yolunu izlerken ben de Eğirdir'in tarihi hakkında bir bilgiler vereceğim. E, tarihi süreç içinde kurulan ilk yerleşimin Lidya kralı Kroisos zamanından kuruldu ve ilk adının ise Krozos olduğu sanılıyor. Zahir zaten şehrin iç kalesi Lidya'lılar zamanında yaptırılmış. Romanlar döneminde ise ilçenin ismi Prostanna olmuştur. Ege'dir Milattan önce 440-540 yılında Pers İmparatorluğu tarafından zapt edilir. Yaklaşık 200 yıl bölgede Pers egemenliği görülür. Daha sonra ise Büyük İskender'in ardılları Seleukoslar tarafından yönetilir. 395 yılında Bizans engelmenliğinden sonra şehrin ismi Akreterion diye anılır. Bu kelimenin anlamı herhangi bir nesnenin en uçtaki ya da en üstteki bölümüdür. Kentin böyle adlandırılmasının sebebi Eğirdir sivrisinin yani tepesinin tüm de göze çarpan doğruğundan kaynaklandığı sanılıyor. 1071 yılında yöre Türk yerleşimi görülür. Anadolu Selçuklu hükümdarı 3. Kılıç Arslan 1204 yılında yöreyi Selçuklu egemenliğine sokar. Selçuklular bölgeyi sayfiye yeri olarak kullanırlar. Doğal güzellikleri nedeniyle bölgeye Cennet Abad ismi verilir. 75 yıl bu şekilde kullanım sürer. 1391 yılında Eğirdir ve yöresi Osmanlı egemenliğine girer. Daha sonra bölgede Timur ve Karamanoğulları beyliği görülür. Bölge 78 yıl süreyle Hami Doğulları beyliğinin başkenti olur. 1423 yılında Sultan II. Murat tarafından yeni Osmanlı egemenliği bölgeye hakim kılınır. 1899 ve 1914 yıllarında Isparta yöresinde görülen şiddetli depremler, Eğirdir de büyük yıkımlara neden olur. Cumhuriyet döneminde ise 4 Mayıs 1959 tarihinde Eğirdir'de büyük bir yangın çıkar. Bu yangından sonra Eğirdir yeniden inşa edilir. Genel olarak toparlamak gerekirse Eğirdir denilince elbet hakta gelen hemen Eğirdir Gölü oluyor. Öylesine güzel ki her mevsim ve günün her saatinde ...renk değişiyor... ...Türkiye'nin dördüncü büyük... su Gölü... ...yörenin arazisi oldukça dağınık ve engebelidir... ...dağlar üzerinde önemli... yaylalar bulunur... ...meyil... ...yüzde kırka kadar değişmektedir... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...Gurur Kaynağı... Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı... ...bu şirin ilçemizde bulunuyor... ...zaten Eğirdire... ...Sparta üzerinden gelirken... ...hemen ilçenin girişinde... Sağ yanımızda duvar gibi yükselen bir dağ yamacında komando askerimizin yetiştirildiği bu, bu askeri bölgeyi rahatlıkla göreceksiniz. Bir ordunun en yetenekli ve gerçek askeri olan komandolarının yetiştirildiği bir okul ve doğal şartlar ilçeye bambaşka bir hava katıyor. Okul yanında bir kartal yuvası gibi göle uzanan yarımada üzerine bulunan askeri gazını, sahil şeridindeki askeri tesisler yine ilçeye hareketlilik kazandırılıyor, kazandırıyor İğizdir bölgesinde yetiştirilen elma kendine özgü tadıyla yine ülke çapında ün kazanmıştır tüm bunların yanında yalnızca burada yetişen apolon kelebeği vardır yörenin iklimi yağışlar genelde kış ve ilkbahar aylarında görülür hakim rüzgarlar lodos ve poyrazdır aslında bakarsanız ilçe iklim açısından Akdeniz ve İç Anadolu ikliminin tam bir geçiş noktasıdır noktasındadır. Ehir'dir şe e e şehir merkezine geldik. E, otostop çektiğimiz abimiz sağ olsun bizi Akpınar e seyir tepesine kadar götürecek. Orada görüşmek üzere. Teşekkür ederiz sizi aldın getirdin buraya kadar. Hadi iyi günler. Kendinize bakın. Baksan ya, şurada bak, otur, bak. Buraya yani Akpınar seyir terası genelde kahvaltı için tercih ediyorlar. Fiyatları çok da pahalı değil. Yani gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. E, kahvaltı dışında da gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. E, düzgün bir fotoğraf çekmek için e, kahvaltıya geldiğiniz zaman güneşin arkanıza kaldığı zamanı tercih edebilirsiniz ya da e, havanın e, güneşli olmadığı bir zamanda da e, fotoğraf çekinebilirsiniz. E, çok güzel. E, manzara fotoğrafları da çekebilirsiniz buradan. Akpınar Seyir Terası'nı gezmeyi bitirdik ve Eğilidir e, şehir merkezine iniyoruz. Seyir Terası tepesinden aşağı doğru yürüyerek otostop da çekiyoruz. İşte şansımız araba durarsa araba ile durmazsa yürüyeceğiz. 3-5 kilometrelik bir mesafe var buradan. Ve otostop dağı yaptık ve e, Yeşilada Canlı girişine doğru geldik. Buradan da geze geze gideceğiz. Şimdi bu eğirdirin adı nereden geliyor biliyor musun? Evet. Ta eski zamanlarda bir tane derebeyi varmış. Bu derebeyliğinde bir tane bey varmış. Beyin de bir tane oğlu varmış. Bey ile oğlan dizi avlanmaya gidiyorlar. Evet. Oğlan oku bir atıyor şeye eee dağa dağdan da su çıkıyor. E, su çıkıyormuş. O suda da çocuk boğulup ölüyor. Sonra bey koş koş su çıkıyor. Ya yani hani taşa su çıkıyor. Orada da ölüp kalıyor. Sonra derebeyi karısının yanına gidiyor. Karısı da bir şey dokuyor galiba. Sen burada eğri dur demiş. Bizim oğlan öldü oradan da eğir dur eğri dur oradan gelmiş e, bu yoldan e, gidiş yerinden bisiklet kiralayarak gidebilirsiniz saatlik 6 lira iki saatlik 10 lira gibi e, farklı ücretlendirmeleri var bu sizin tercihiniz e, bu gölde e, yaz yazlara doğru e, Tekne, tekne seferleri oluyor. Buradan belli bir ücret karşılığında binip bir saatlik bir göl turu yapabiliyorsunuz. Ben de yolda yürürken kendi kendime soruyordum. Karşıma çıktı. Sebebi ada yolu neden yapılmıyor? E, sakin şehirler arasında dünyada 88 tane olması lazım. Türkiye'de 11 tane sakin şehir var. E, bunu sakin şehir olmak için e, 70 kadar kriter var galiba. Bunların karşılayıyorsan sakin şehir olabiliyorsun. Suç, e, e, suç oranı, gürültü oranı, e, değişik faktörler var. Bunlara göre e, sakin şehir sınıfına giriyorsun. Burada iki tane ada var. Birincisi Can Ada, ikincisi Yeşil Ada. Bu adalar birbirine bağlanarak 2 kilometre uzunluğunda bir yarımada görüntüsü ortaya çıkmıştır. Genelde Eğirdir'in kalbi burada atmaktadır. Çanada Eğirdir ile Yeşilada arasında yer alan küçük bir adacıktır. Yerleşim alanı olmayıp çadır ve karade, kara, karavan turizmi ile piknik alanı olarak kullanılıyor. 1933 yılında Atatürk'ün Eğirdir'i ziyareti sırasında kendine hediye edilmiş. Daha sonra Atatürk'ün mirasçılarına oradan da Eğirdir beldesine geçmiştir. Ee, gölde yaşayan yabani ördekleri görebilirsiniz. Türkiye'de 454 farklı kuş türü var ve bu kuş türlerinden 255'i Eğirdir gölü ve çevresinde yaşıyor. Bunlarda çok fazla pansiyon var. Yürümeye devam ediyoruz Bir sonraki rotamız olan buradaki kiliseye doğru yolumuz devam ediyor. Ayas Tefonos Yeşilada Kilisesi, 19. yüzyıl mimari özelliklerini gösteren kilise. Doğu batı yönünde derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Doğuda köşeli bir apsis vardır. Yan duvarları malos taş içi ahşap direkli ve ahşap tonos örtüyle örtülmüştür. Güney duvarında sivri kemerli bir kapı. Batı duvarında üstü yuvarlak kemerli ana giriş kapısı vardır. Kilise 1990 yılında restorasyon kapsamında çatı kaplaması yenilenerek dış duvarı yapılmıştır. İç ahşap kısımları yenilenmiştir. 19. yüzyılda yapılmış deniyor. Kilise için. Yeşilada Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı yerlerden biridir. İsa'nın 13. havarisi olarak kabul edilen St. Paul bur buraya da uğramış. Burası zamanında özellikle rahibelerim barındığı yermiş. 6 yaşından büyük erkek çocukları Yeşilada'ya gelmeleri yasakmış. Burada Aya adlı bir kilise var. Ancak iddialara göre 12. yüzyılda inşa edilen Estefanos Kilisesi mübadeleden sonra yıkılmış 19. yüzyılda inşa edilen görülen kilisenin gerçek ismi ise Aziz Anargiri Kilisesidir burada bir tane türbe var kiliseyi gördük. Türbeyi gördük ve buradan şimdi Eydir Kalesi'ne doğru başladığımız yere doğru yürümeye devam ediyoruz. Burada uygulama oteli var. Tadilat nedeniyle kapalıymış. Kapalıymış ama tadilat nedeniyle. Oralarda sanırım piknik alanı <gülüyor> Hala yengeç şeyleri var Aha. Enteresan bir heykel Şimdi İğirdir Kalesi'ne tırmanıyoruz. İğirdir Kalesi, İğirdir Gölü'ne uzanan Yarımada üzerinde bulunur. Kuzey-Güney doğrultusunda Yarımada boyunca uzanan sur duvarları üzerinde konutlar vardır. İç ve dış kaleden oluşan İğirdir Kalesi'nin inşaat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bugünkü kalıntıları Bizans döneminden kalmadır. Çeşitli zamanlarda onlarla kale, surları bir sıra tuğla ve taş olarak inşa edilmiştir. Dış kaplama iç moloz dolgudur. Timur'un Eğirderi istilası sırasında hasar görmüş, Hamidoğulları ve Osmanlı dönemlerinde tamir görmüştür. Kalenin kitabesi şöyledir. Bütün kapıların fatihi Allah'u Cezül Celal'dir. Dime dünyanın meliki. Feleküttün emiri azamın emriyle şu mübarek imaret tamir edildi. Allahu Celal yardımıyla aziz etsin. İldir kalesini de bitirdik. Şurada küçük bir türbe, türbe var. Onu da göstereceğim ve sonra otostopla Isparta'ya geri döneceğiz. Dervan Dede Türbesi var burada marketler var marknet değişik ürünleri buradan satın alabilirsiniz gezecek yerlerimizi gezdik ve Isparta'ya doğru otostop çekeceğiz diğer videolarda görüşmek üzere